Merhaba, adım Deniz. Ben Demokrasi Erçisli'yim. Victoria Seçim Komisyonu adına çalışıyorum. Toplumumu Victoria seçimleri için kayıt yaptırma ve oy kullanma hakkında bilgilendiriyorum. Victoria eyaletinde seçimler Kasım ayında yapılacak. Seçimde yalnızca Avustralya vatandaşları oy kullanabilir. Seçmen kaydı yaptırdıysanız oy kullanmanız zorunludur. Eyalet seçimleri için kimler seçmen kaydı yaptırabilir? 18 yaş üstü tüm Avustralya vatandaşları henüz kayıt yaptırmadıysanız, lütfen yaptırın. Kayıt yaptırdıysanız, fakat yakın zamanda ad veya adres değişikliği yapıp bilgilerinizi henüz güncellemediyseniz, lütfen güncelleyin. En geç 8 Kasım 2022, Salı gün, saat 20'ye kadar VEC'e kayıt yaptırmalı ya da buradaki bilgilerinizi güncellemelisiniz. Bu işlemi internet üzerinden ya da kayıt form kullanarak yapabilirsiniz. Kayıt formlarımız 20 dilde çevrimçi olarak mevcuttur. Herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen 92 090110 10 numaralı telefondan tercim hizmetlerini arayın. Ya da vici.bic.co.au adresinden internet sitenizi ziyaret edip tercimen logosunu seçin.